ya arkadaşlar bazı sorularla inat başlığınız oluyor. Evet. O evet. çok. Ben bunu yapacağım. Bunu nasıl yapamam? Evet. Yani peki o soruların bizler gibi sınav uzmanları tarafından kasten oraya konduğunu biliyor muyuz? Size kasten stresinizi, öfkenizi inadını İnadını yönetemeyen kişilerin biz başımıza gelmesini istemeyiz. Stresini, öfkesini yöneten e, yöneticiler, amirler, memurlar lazım. Bunun için kasten dört tane, beş tane sizin belki de on dakikada çözeceğiniz sorular e, konulur. Bunun amacı eratostan kaldırından sizleri elemektir. Kim ki Soruyla inatlaşır, fazla inatlaşır ama, yeterince değil. Dengeli inatlaşamayan, spresini, öfkesini yönetemeyen 10 dakikada çözse de o soruyu çıkışta madalya verilmeyecek. O yüzden size hangi soruyu çözdüğünüz ya da çözmediğinizden çok Mario oyunları gibi birçok oyunda sizden deneyimlisiniz. Bilgisayar oyunlarından puan toplamayı başardınız. Biz de oyunlar gördük dediğiniz gibi onlara gereken oyunu, gereken puanı topladığınız gibi sınavda da, turlama tekniğiyle TR metododa turlama tekniğiyle ha, önce en kolayların kellesini alın. En kolay soruları hemen halledin. Bir keyfinize bakın, biraz moral depolayın. Ve başka bir yöntemle genetikte karşılaşılan Soruları çözüp sonunda cevap, kaydını, cevap kağıdını cevap kağıdına kaydetmen yapılıyor. Bu son dereceyi anlıyorsunuz. Soruyu çözdünüz gidin cevap kağıdına işaretleyin ki beyin diğer soruya hazırlanır. Yoksa sıkıntı büyük. Bir de inatlaştığınızda o soru canınızı okur, enerjinizi alır. Az önce dediğim gibi stresin öfkesini yönetemeyen geride kalır. Stresini, öfkesini yöneten, birazdan söz ederim, ee, öne geçer. Mesela burada olabildiğince puan doktorum, tamam. Buyurun. Ee, o o yani uğraştığımız soruyu boş bırakıp da alttaki soruya geçtiğimiz zaman benim aklım üstteki soruda kalıyor sürekli ve odaklanamıyorum. Altteki soruyu. Tamam, diyeceksin ki benim şimdi biraz işim gücüm var, birazdan döneceğim, ama büyük bir soru işareti koyabilirsin. Yani orada biraz hafif takıntı yapıyorsun, sen bekle, nasıl olsa dönüp geleceğim, kaçıp gittiğim yok. Paşa gönlüm bilir. Ben istediğim cevaplar ver, lazım. Değil ki... <gülüyor> Buyurun, başka sorusu var Sınavda bazı endişeler, kaygılar, az önce dediğimiz gibi arkadaşım, sadece sınav esnasında değil, bugünden ve şu andan itibaren, tüm sınavlar, tüm hayatın herhangi bir anı için vızırtı, cızırtı yapan kaygı, endişe, öfke, şu soruyu niye çözemedim gibi endişelerimiz için birer randevu yöntemi ve takıntıları randevu diyorum ben buna. Yani mesela gece 11'de böyle çok e, takıntınız, öfkeniz, kızgınlıklarınız yatağınıza girmeye çalışıyor. Sizin yatağınız mahreminiz. Nasıl ki yatağınıza e, herkesi almıyor, kendiniz giriyorsunuz aynı şekilde tam yatarken, tam sınav esnasındayken kaygıların, endişelerin gereksiz takıntıların girmesine müsaade etmeyin. Ve onlara deyin ki, özellikle sınav esnasında gelenlere, ben yani şu anda sınavdayım, beni rahatsız etmeyin, sınavdan sonra göreceğiz. Anlatabildim Sizden yana olan kaygı veya endişe, yani arkadaşım sorusu vesilesiyle başladık ama sizden yana olan arkadaşınız sınavda sizin dibinizde davul çalmaz, doğru değil mi? Size yardım eder, sessizce durur. Demek ki bizi rahatsız eden, özellikle akşamları gelen Başka zaman yokmuş gibi takıntılar, endişeler. veya sınavda gelenler izden yanılmadılar. Onlara sınavdan sonrasına veya sabaha razı olmeleri ve onların zamanında görüşen. Peki ne yapacağız? Takıntılarımız, mesela ya kaydırırsam diyor. Ya kaydırırsın. Yani kaydıracağıma dair kanıtın nedir? Ama sen daha önce çok kaydırdın. Cevap anahtarına cevapları yazar. Tamam o zaman bir dikkat çalışması yapacağım diyebilirsiniz. Ama hiç kaydırmamışsınız. Başkaları kaydırmış. O zaman bu başkalarının sorunu olursa düşünürüz deyip bilimsel olmayan filmsel olan her türlü takıntı ve endişeye sınav sonrasına ne yapıyoruz? Randevu veriyoruz. Başka bir sorusu olan var mı? Benim önümde birçok madde var. 24 yani sizler 7-24 sınava hazırlanırken biz de 24 tane yöntem seçtik.